Bu hasar. Yerel Medya Soruyor'dan merhaba sevgili seyirciler. Ankara'dan Etimeskut'tan canlı yayınla karşınızdayız. Yerel Medya Soruyor'da bugün özel yayınımızda Etimeskut Belediye Başkanı Sayın Enver Demirel konuğumuz. Türk Tarih Müzesi ve Parkı'ndan canlı yayınla sizlerle birlikteyiz. Sayın Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Çetin Bey. Siz hoş geldiniz. Çok Etim, teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir mekandan izleyicilerimize sesleneceğiz bugün. Etimeskut ilçesindeyiz. Evet. Etimeskut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı artık ziyaretçilere açıldı. Geçtiğimiz aylarda açılışı gerçekleşti. Gerçekten de ben de ilk defa geldim. Yani yapım aşamasından sonra ilk defa geldim ve Karşılaştığım manzara beni büyüledi. Türk tarihini merak edenler, Türkiye'nin neresinde olursa olsun, Avrupa'nın neresinde olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun gelip görmesi gereken bir mekan haline gelmiş. Öncelikle elinize, emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Türk tarihine kazandırdınız bu değerden dolayı. Bugün Türk Tarihi Müzesi'ni konuşacağız, parkını konuşacağız. Aynı zamanda geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Engelliler Haftası. Etmezkut'ta yine çok özel bir yer. Engelsiz Yaşam Merkezi. Onla ilgili sorularımız olacak. Şu anda 20 kanalda ortak yayındayız. Müsaade ederseniz ben o kanalları saymak istiyorum. Efendim Kanal 5 TV'den, Kon TV, DRT Uzay Haber, Kanal Fırat, Kardelen Televizyonu, Kanal 26, HRT Akdeniz, Ege TV, Aksu TV, BRTV Karabük, TV1 Kayseri, Türk Haber, Kütahya Manisa TV, Kanal 33 Mersin, Altaş TV Ordu, Çay TV Karadeniz Bölgesi, Vizyon 58 Sivas ve Kanal Urfa televizyonlarından şu an ortak yayındayız. Tüm izleyicilerimize buradan Ankara'dan Etimeskut'tan selamlarımızı iletiyoruz. Evet Sayın Başkanım Türk Tarih Müzesi bir hayalinizdi. Etimeskut'ta Türk Tarih Müzesi ve Parkı hayata geçirildi. Yapılış aşaması daha doğrusu projenin o hayale gelmesi, düşmesi ve sonrasını anlatabilir misiniz? Efendim? Evet. Öncelikle tabi saydığınız kanalların e, izleyicilerini ben eklenen başında pazar günü böyle tatil günü evlerinde bizi misafir eden, iş yerlerinde misafir eden herkese e, saygılarımı sunuyorum. Hayırlı pazarlar diliyorum. Tabi Türk Tarih Müzemizi 29 Ağustos'ta hizmete açtık. 30 Ağustos Zafer Bayramı da açacaktık ama o güne gelen e, bazı programların sebebiyle bir gün önce aldık. 29 Ağustos'ta açtık. Burası gerçekten sizin de ifade ettiğiniz gibi e, Türkiye'de bir benzeri olmayan bir tarih müzesi. E, bu bizim e, medeniyetimiz biliyorsunuz binlerce yıllık bir medeniyet. Bu medeniyetin burada yaşanması, yaşatılması, çok daha iyi anlatılması adına e, gerçekleştirmiş olduğumuz bir e, müze. Bu müzede tabii ki e, tarihimizin belirli dönemlerine e, damga vurmuş tarihi kahramanlarımız, isimlerimiz, e, bilim adamlarımız, e, edebiyatçılarımız gibi e, çok önemli şahsiyetlerin yanı sıra Tarihin e, belirli dönemlerini e, önemli belirli dönemlerinin yaşandığı, yaşatıldığı, anlatıldığı heykellerle, resimlerle, rölyeflerle Anlatıldığı e, Yaklaşık 60 bin metrekare alan üzerinde, 6 bin metrekaresi de kapalıdır içinde bulunduğumuz evet. alan e, bir müze. Bu kapalı kısımda yaklaşık 1000 metrekarenin üzerinde panoramik resimler var. Ee, bu her e, eser burada kendi alanında uzmanlaşmış, kendini ispatlamış olan e, sanatçıların ortaya koyduğu çalışmaların sonucudur. Tabii ki bu çalışma sonuç itibariyle tarihe, bilime aykırı olmaması gerekiyor. Tarihe, bilime aykırı olmaması için de, sanata aykırı olmaması için de bu işin başında bilim kurulu var. Netice itibariyle ben belediye başkanım. Yani ben sanatkar değilim, heykel tıraş değilim, ressam değilim. Belediye başkanım. Benim e, dünya görüşlerim var, e, şehrim için düşündüklerim var, insanım için düşündüklerim var, ülkem için düşündüklerim ve iyi olsun diye yaptıklarım, bu ülkem ve milletim adına e, güzel şeylerin olmasını istediğim düşüncelerim var. Bunları gerçekleştirme adına ortaya bir irade koyan bir insanım. Ama bunu yapabilmek için bu o, hangi düşüncede hangi hizmette olursanız olun o işin uzmanları, o işin ehillerini işin başına getirmeniz gerekir. Dolayısıyla biz de böyle bir şeye karar verdiğimizde bir bilim kurulu kuruldu. Bilim kurulu Tarihçilerden, sanatçılarımızdan oluşmakta ve bunun başında da yine e, Yedi Tepe Üniversitesi e, Tarih Bölüm Başkanı e, Profesör Doktor Ahmet Taşal Hoca var, tarihçi. Dolayısıyla şimdi bu e, bilim kurulunun e, ortaya koymuş olduğu çalışmaları burada biz gerçekleştirdik. Evet. Şimdi tabii bu düşünce bizde çok önce oluştu, yani yaklaşık 4-5 yıllık düşüncemiz. Ve böyle bir çalışmayı Türkiye'de olmadığını gördük, bir eksikliği hissettik ve bunun olması gerektiğini, bu çalışmanın yapılması gerektiğine karar verdik. Ya bismillah dedik, göreve başladık. Şimdi tabii bu kolay bir iş değil Çetin Bey. Bu gerçekten zor bir iş, zor bir süreç. Yani burada bir dönemlik bir belediye başkanı yapacağı bir iş de değildir. Değil. Biliyorsunuz bu benim dördüncü e, dönem belediye başkanlığım. Ben bu 2019 seçimlerinden önce buna karar verdim. Yani hatta ki bunu e, 2016-2017'lerde bu çalışmamızın e, temel düşüncesini oluşturduk. 2017-2018'lerde projelendirdik. İşte seçim öncesi e, 2018'in sonlarıydı. Başladık biz bu çalışmaya. Evet. Sonuçta üç yılı aşkın bir çalışmada bu gerçekleşti. Tabii bunu yaparken... Çok kısa bir süre diyebiliriz buna biz. Tabii tabii. Yapılan yani mesele baktığımızda Bu normal şartlarda başka şartlarda çok daha uzun süreli evet. bir çalışma olarak ortaya çıkma ihtimali yüksektir. Şimdi biz peki bunu niye bu kadar süre içerisinde gerçekleştirdik bilmiyorum. Ekranlardan veriyor mu arkadaşlar Veriyorlar bu efendim. tarih müzemizi? Burada 206 tane heykel var. Yani bu heykeller her biri e, bir şehrin meydanına dikin, o şehri kaldıracak özellikle ve büyüklükte şey. Bir de gerçekten heykel sanatını e, e, bilenler e, burnuya gelip gezikliyorum da ifade ediyorlar. Gerçekten bu kadar güzel bir sanatı nasıl gerçekleştirdiniz? Dedim ya, biz uzmanlarla, ehillerle çalıştık. Burada mesela içinde bulunduğumuz bu kapalı müze kısmında. Hemen ne heykeller gördük. Evet. Devasa açılışların yapıldığı tek bir heykel. Anlıyorum. Ve yıllar harcanmış heykel ve büyük açılışlar. Yapıldı. Bir ciddi maliyetler. Burada yüzlerce heykel var ve evet. her biri zaten diğerinden büyük. Şimdi tabii e, biz şunu hep istedik ve e, o yönüyle ortaya bir irade koyduk. Biz bir tarih müzesi gerçekleştirecektik. Evet. Bu tarih müzesini hiç eleştirisini olmasını istemedik. Elbette ki eleştiri olabilir. Bilim kurulundan benim istediğim şuydu. Dedim ki, işin uzmanı sizsiniz. Buraya gelen insanlar, işi bilenler de olabilir, normal vatandaşımız da olabilir. Eleştiriler de yapabilir. Ama tarihimizin eleştirilerini, sanatımızın eleştirilerini, eğer ki olumsuz yönde yapacaklarsa ben bunu üstlenmem. Bunu sizin üzerinize atarım dedim. Hı -hı. Ve bu, bu yönüyle de e, bu işin müsebbibi olarak sizi gösteririm dedim. Ben sadece teşekkürleri alırım dedim. Evet. Ben sadece tebrikleri Çok alırım. Akılcı bir... Olması <gülüyor> gereken de budur. Evet. Ama gerçekten burada başta Ahmet hocamız olmak üzere. Emeğe geçen bütün hocalarımıza, sanatkarlarımıza. Mesela burada gördüğünüz bu resimleri, bu panoramik resimlerin sanatkarı Azerbaycanlı Yaşar Zeyneloğlu'dur. Ben ona hayran kaldım. Onu özellikle söylemek istiyorum Sayın Başkanım. Ee, uzaktan resmi görüyorsunuz. Ana fikir var tabii ama tabii. detaylara girdiğiniz zaman mimikler bile özel çalışılmış. Kesinlikle. Mesela bu e, Yaşar Bey gerçekten sanatını zirvesinde bu Hı. eserleri gerçekleştirdi. Yaşar Bey aynı zamanda İstanbul'daki 1453 panoramayı da yapan evet. sanatkardır. Şimdi e, mesela burada heykel sanatlarını yapan hem ülke içerisinden hem ülke dışından bizim heykel tıraşlarımız vardır. Artı bu işin bir proje mimarımız vardır Alper Bey. Gerçekten bu isminleri saydıklarım ve sayamadıklarım yüzlerce insan emeği var burada. Yüzlerce insan emeği var. Herkese ayrı ayrı teşekkür etmek isterim ben bu vesilede. Gerçekten gece gündüz çalıştılar. Gece gündüz bizi teşvik ettiler, çalıştırdılar. Şunu da şöyle yapalım başkanım dediler. Ve sonuç itibariyle topyekun bir e, çalışmanın, topyekun bir e, emeğin ortaya çıkmasıyla bu tarih müzesi bugün hizmete açılmış durumda. Şimdi yaklaşık 3 yılı geçen bir süre dedim. Burada tabii ki burada bir müze olmanın ötesinde bir eğitim kurumu oldu. Burası bütün okullarımızın başta. Evet. Her kademedeki okullarımız başta olmak üzere, üniversitelerimiz ve buraya gelen vatandaşlarımızın, aile, çoluk, çocuk, kimse, herkese burada ile ilgili bir bilgi edinme, eğitim alma gibi önemli bir kazanımı da elde ediyorlar. Sonuçta Çetin Bey, burası Ankara'mızın son yıllarda kazanmış olduğu çok önemli bir, ve büyük bir yatırım. Evet. Burası sadece Ankara'mızın değil Türkiye'mizin gezilebilecek, görülebilecek tarihi anla anlaşılması ve anlatılması adına güzel bir müze ve park Türk olarak gerçekleşiyor. önemli bir hizmet. Bunu evet. Özellikle altın çizmek. Lazım. Hatta ki ben bu bilim kurunda bir gün bir toplantıda sordum. Dedim ki ya bu Türkiye'nin başka yerinde var mı dedim buna Hı. benzer bir çalışma. Dediler ki yok başkanım dediler. Peki sizler Türk coğrafyasını gezdiniz mi? Hepsini gezdik başkanım dediler. Peki Türk coğrafyasında buna benzer bir çalışma var mı dedim. Dediler ki yok başkanım dediler. O zaman ben şunu söyleyebilir miyim dedim. Ne söyleyeceksiniz reis bey dünyada dediler. Tek. Bu dünyada tek diyebilir miyim dediler. Rahatlıkla söyleyebilirsin dediler. Çünkü dediler. Ee, e, Alman, İngiliz, Fransız, Amerika, işte İtalyanı, şunu bunu. Yani Başka milletler bizim bu manadaki Türk tarihimizi yapıp anlatmazlar dediler. Yok zaten dediler. Türk coğrafyasında da olmadığına göre sen rahatlıkla burada dünyada tek diyebilirsin dediler. E ben de diyorum. Yani evet. netice itibariyle böyle bir çalışmayı, böyle bir iradeyi ortaya koyduk. Ve bu çalışma e, emek verilerek e, bugünkü konumuna geldi. Çok da ziyaretçisi var. Bak şunu söyleyeyim. 29 Ağustos'tan bugüne geçen süre içerisinde evet. 200 binin üzerinde bir ziyaretçi aldı. 3-4 aydan. Evet. Çok ciddi bir rakam evet. ve yoğun bir şey talep var, var. Talep de var. Hava şartlarına rağmen bugün tabii ki program dolayısıyla içeriği kapattık. Evet. Tek tük de ziyaretçi alıyorlar. Ama sonuçta üstlendiğimiz misyon, hı hı. bu ülkeye olan sevdamız. Bu milletin değerlerine olan bağlılığımız, bu milletin kültürüne, sanatına, tarihine olan sevdamız bize bu tarih müzesinin yapımını, e, ana fikrini oluşturdu. Tamam. Biz şuna inanmışız Çetin <gülüyor> Bey. Özür dilerim. Biz milletimizin birliğinin, beraberliğinin e, bu ülke bekası adına olmazsa olmaz düşüncesindeyiz. Peki bu milletin birliği, beraberliği nasıl olacaktır? Bu ülke tamam herkes her şeyi söyler, her şeyi söylüyoruz. Bir olalım, beraber olalım. Milli Ama, birlik şuuru çok önemli. Gereğini yapmak gerekiyor. Evet. Yani şimdi eğer biz bir olacaksak, beraber olacaksak nasıl olacak? Bunun tek yolu vardır. Bizi biz eden değerlerin etrafında buluşmaktan geçiyor. Başka şansınız yoktur. Elbette ki ayrı düşüncelerimiz vardır. Ayrı dünya görüşlerimiz vardır. Ee, ve farklılıklarımız elbette ki vardır. Ama bizi biz eden öyle güzel değerlerimiz vardır ki işte bunlardan birisi tarihtir. Evet. Şimdi tarihi hep beraber yazmışız. Şimdi Çanakkale Destanı'nı kime ayırabileceksiniz söylüyorum size. Şimdi Çanakkale Destanı'nı nasıl ayıracaksınız insanlar? Ayırabilir misiniz? Kurtuluş Savaşı'nı, Kurtuluş Muharebesi'ni yapan topyokun o mücadeleyi yedi düvele karşı Mustafa Kemal Atatürk'ün etrafında buluşarak yapan o o bizim ecdadımızı nasıl ayıracaksınız? Peki bu mücadeleyi veren o günkü ruh bugün neden yok? Yani şimdi İstanbul fetihini gerçekleştiren ve Allah'ın Resulü'nün övgüsüne sahip olmuş bir milleti, topyekün bir milleti hangi ayrışmadan dolayı ayırabileceksiniz? İşte hemen arkanızda bu Fatih Sultan Mehmet evet. evet. Bu mümkün değil. Dolayısıyla işte bizi biz eden bu değerlerin etrafında buluşmak, kaynaşmak ve Onlarla birlikte geleceğe bu ülkeyi taşımak gerekir. Bu ülkenin bekası adına muhakkak herkesin yapabileceği şeyler vardır. Yoksa ayrıştığımız ufak tefek şeyleri e, büyüterek bunları kavgaya çevirmek istersek bu kolaydır. Bunu herkes yapar. Ama bu milletin değerleri o kadar yüksektir, o kadar kıymetlidir ki... E, öylese önemli olan bunların e, anlaşılması, bunların etrafında buluşulması... O ayrı kaldığımız farklılıklarımızda bunları içerisinde izole ederek yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu ülkede bu milletin e, hain olmadığı sürece herkesi kucaklayacak ve birlikte bu ülkeye e, geleceğe taşıyacak hem kudret vardır, hem kaynak vardır, hem de irade vardır. Biz de bu mensubu olduğumuz ve üstlendiğimiz misyon bize bunu verdi. E, tabii ki bizler Etemeskut'ta birçok tesisler yaptık, birçok çalışmalar yaptık, yollar, kaldırımlar, parklar, sosyal doğa hepsini yaptık. Ama e, tabii ki kültür ve sanat alanında da bir şeyler yapmanız gerekiyor. Sadece siz belediye başkanısınız gelmişsiniz yol yaptınız, park yaptınız. Dolayısıyla bu milletin dününe, bu milletin geleceğine, bu ülkenin etemezkü sınırları ki insanlarına ne verdiniz, ne verebiliyorsunuz? Dolayısıyla bu da mevzuatta bizim görevlerimiz içerisinde. İşte biz bu düşünceden hareketle bu Türk tarih müzemizi evet. hayata geçirdik. İnşallah bu millete uzun yıllar, bu milletin evlatlarına uzun yıllar hizmet etme şansını yakalar diye ifade etmek istiyorum. Hem geçmiş Türk tarihine değer kattı burası hem de gelecek ve şu anki Etimeskut tarihine, Etimeskut'a çok ciddi manada değer kattı. Evet. Türk Tarih Müzesi ve Parkı. Siz biraz evvel ifade ettiğiniz dünyada tek. Bir de ben buradan bir rekor hissediyorum. İzlediğiniz ee, Dışarıda kaç heykel var Sayın Başkanım? Burada 206 heykelimiz var. 206 heykeli 3 senede hayata geçiren ve böylesi kaliteli, anlamlı heykel hayata geçiren e, tek belediye başkanısınız. Bir de başka yani bu, bir şey bir daha var. Bir de bunun maliyet konusu vardır. Onu da zekte soracağım bunun, zaten. Bu maliyet konusu var Yapı Yapım aşaması çünkü o heykeller de bir maliyet bakın, ve bu ustalık bulunduğumuz eseri. Kapalı müze 6000 metrekare direksiz geçilmiştir burada. Evet. Ee, dikkat ediyorsanız bu özel bir imalattır. Bu özel bir imalattır. Doğru. Dışı da içi de ona e, keza yapılmıştır. Dışarıdaki heykellerimiz dahil. Bu e, müzenin içerisinde 650 kişilik konferans salonu vardır. Hı -hı. Burada 40 e, binin üzerinde kitap kapasitesi sahip kütüphanesi vardır. Burada kafeteryası vardır. Burada sergi alanı vardır. Burada hediyelik eşya satış reyonları vardır. Burada bu gördüğünüz e, müze... Kapalı müze dahil dıştaki 60 bin metrekare, birlikte 60 bin metrekare alanın inşası, parkının ve heykellerin yapımı şimdi gelip gezen herkesin merakını ve dikkatini celbediyor. Diyor ki bir ilçe belediyesi bu kadar güçlü bir ekonomik mali bütçeyi, evet. mali yapıyı nasıl elde eder ki bunu gerçekleştirir? Ve hemen dönüp bana bunun maliyetini soruyorlar. Nereden buldunuz bu kadar parayı Sayın Başkanım? Diye soruyorlar. Dolayısıyla şimdi onların kafalarında geçen rakamların bakın bu işin içerisinde olan, bu o, işin merakını ederek soran insanların e, kafalarındaki rakamın belki de onda birini maliyetine gerçekleştirdik biz Zülay. Sebebi, sebebi şu, biz bu işe sevdalandık bir kere. Sevdalanınca bu işi gerçekleştirmek istedik. Gerçekleştirmek için de e, en e, uygun, en Az maliyetle nasıl yaparız bunu hesap yaptık. Uçuk Önce mesela bu yani konuyla ya. ilgili heykel atölyesi kurduk kendimiz. Yani bu e, konunun e, uzmanı arkadaşlarımız içeride dışarıda bu proje mimarımızın e, başkanlığında e, bu gördüğünüz heykelleri hepsini biz kendimiz yaptık. Birkaç tanesinin haricinde. Dolayısıyla böyle bir e, böyle bir çalışma yapılmasaydı e, sonuç itibarıyla buranın maliyeti gerçekte bizim ilçe belediyemizin bütçesinin üzerinde bir gereksinimi ortaya koydu ki bunu karşılamak zor olabilirdi. Onun için şimdi burayı gezen yerel yöneticilerimiz oluyor. Belediye başkanlarımız oluyor. Burayı gezen şu andaki kamu kurum kuruluşlarımızın yöneticileri oluyor. Burayı gezen bu alandaki yetkililer oluyor. Üst Hı. seviyede siyasilerimiz, bürokratlarımız. Ya bunu biz de yapalım. Ya bunu biz de ortaya koyalım. İşte bu bunu yapamazsak da bir kısmını yapalım gibi. Tabi e, herkesin düşüncesine saygı duymak lazım. E, ama bu bir tane olur. Ve yani. bu etimesi kutlu oldu. Bunun ikincisi bunun örneği olur. Bunun örneği de olmaz. Tarihin örneği olmaz. Tarih, olmaz. tarih yani. Bizim tarihimiz muhteşem bir tarih. Bizim tarihimiz güzel bir tarih. Bizim tarihimizin muhteşemliği buraya yansımıştır. Bana soruyorlar bu kadar güzel bir işi nasıl yaptın? E bu kadar güzel işin sebebi yapılan işin özüdür. Yani kendisidir. Nedir şimdi yani 1453 İstanbul'un fethi şimdi muhteşem bir tarih değil midir? Şimdi bunu nasıl, bunu nasıl resmederseniz resmedin. Bunu hangi heykellerle canlandırmaya çalışırsanız çalışın. O 1453 İstanbul'un fethinin muhteşemliğini ortaya koyamazsınız. Anlatmaya çalışırsınız ama o e, heyecanı vermek istersiniz. Tam manasıyla vermek Imkanınız olmayabilir. Çünkü e, o öyle bir tarihtir ki çağ açmış, çağ kapatmıştır. Öyle bir tarihtir ki o tarihi e, Peygamber Efendimiz'in övgüsüne layık olmuş, olmuş bir abi. milletin, yani bizim ecdadımızın, yani bizim dedelerimizin yazmış olduğu bir tarih. Dolayısıyla şimdi bu muhteşemlik, bu güzellik işte tarihi muhteşemliğinden, güzelliğinden geliyor. E şimdi bu da bir tane olur. Bunun ikincisini yaparsanız bunun örneği olmaz. Şimdi ben gelen arkadaşlarımıza... Ve kat kat iyisini yapmamız evet lazım. Bu, evet bu uzun süreli bir iş. Yani bu öyle 3 sene 5 sene bunun düşünülmesi, programlanması, projelendirilmesi hı hı. ve hayata geçirilmesi asgari ölçüde en az 5 yıldır. En az 5 yıldır. Ve ciddi ekonomik güçleri, güçleri olan, ekonomik yapısı olan ee, bir e, çalışmadır. Ee, ancak böyle bir, Sayın Başkanım, bu böyle bir e, niyetiniz varsa bunları göz alarak girin diyorum ben bu işe. Ama tabii ki e, Peki. bundan sonra yapılacaklar buranın taklidi olacak. şey çok önemli. Yani bu Türk Tarih Müzesi ve parkının e, içeriğinde ne var? vatandaşlar, öğrenciler, gençler geldikleri zaman burada neyi görecekler? Türk tarih burada... dediğimiz zaman neyi anlamalıyız? Yani Türk tarihinin ilk başlangıcından ...günümüze kadar olan süreci burada Tabii görecekler Tabii burada... E, ...mesela bizim... E, e, ...Orhun yazıtları... Evet. ...Tonyukuk yazıtları gibi... ...ilk, ilk dönemler. Mesela e, şeyden çıkın, Ergenekon çıkışından tutun. Ergenekon çıkışı bir gerçektir, bir destan gibi anlatır ama... Bir Bu salonda bir da Ergenekon çıkışı... ...Selçuklu, Osmanlı ve Kurtuluş Savaşı tamam. dönemi Mesela yer bizim e, şeyde... E, ...açık e, alanda... Mesela Kürşat ve Kırçerisi vardır. Evet. Mesela orada Ergagön Destanı vardır. Mesela orada İstanbul'un Fethi vardır. Hmm. Mesela orada Kurtuluş Savaşı vardır. Mesela Çanakkale. Beş tane kompozisyon vardır açık tamam. alanda. Yani heykellerle canlandırılmış, anlatılmış. Mesela orada e, Alper Tunga'dan Tutun, Türklerin atası olarak bilinir. Alper Tunga'dan Tutun. Profesör Doktor Aziz Sancar'a kadar hmm. mesela Aziz Sancar biliyorsunuz burada gördüğünüz heykellerden yaşayan tek bir tane isim vardır. O da Aziz Sancar'dır. Aziz Sancar kimdir? Aziz Sancar kimya ödülünü Nobel, Nobel ödülünü almış, almış. Önemli bir şahsiyettir. Amerika'da yaşaması rağmen ülkesini hiç unutmamış. Milletini hiç unutmamış. Milletine ve ülkesine olan sevdası, Atatürk'e olan bağlılığı onun hem ödülünü aldığı ödülünü hem de ekonomik ödülünü her ikisinde Türkiye'ye ve Türk insanına hebe etmiştir. Böyle bir sevdası olan adamı, böyle Türkiye'yi ve Türkiye dünyaya tanışmış bir insanı burada eğer heykeller yapmazsak olmazdı. Olmaz. Dolayısıyla şimdi e, Alper Tunga'dan tutun e, Cumhuriyet tarihimize kadar Cumhuriyet'in kuruluşu ve ilanından kadar olan süreç içerisinde bu e, ...yaşanmış önemli hadiseler var. O saydığım beş kompozisyonun yanı sıra... ...işte burada Mevlana var... ...burada Hacı Bektaş var... ...burada Ahmet Yesevi var... ...burada buluyoruz. Korkut Ata var... ...burada Hacı Bayram var... ...burada... E, e, e, ...yine... ...tarihimizde... E, ilimde öne çıkmış... ...insanlarımız var. Mesela... ...Mimar Sinan var... Hmm. ...burada Aşık Veysel var... Burada Neşe Dertaş var, burada Zübeyde Hanım var, var, var, var. Dolayısıyla burada mesela e, Türk Devletleri top, e, meydanı var. Yani bizim e, Cumhurbaşkanlığımızın forsunda biliyorsunuz, 16 yıldız. Ona, 17 yıldız 17 vardır, yıldız, 16 yıldız. yıldız. Ortadaki de, büyük, de evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Türkiye'nin dört bir tarafına gidin, Türkiye'nin dört bir tarafında Türk Devletleri'nin kurucularını böyle büstlerini korusunuz sadece. Şimdi bizim burada bu meydanda 16 devletin ve 17. de Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucularının at üzerinde büyük heykellerini görürsünüz evet. ve tarihi verileri öğren dedimiz sadece büstleri var. Bu, tabii ee, tarihi verilere birebir uygundur bunlar. Evet ee, ve mesela şu andaki e, dünya coğrafya üzerinde kurulu olan e, bağımsız Türk devletleri vardır, yedi tane. Biliyorsunuz. Mesela bunların kurucularının heykelleri vardır. Mesela Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Türkmenistan'ın, Türkmenistan Özbekistan'ın, Azerbaycan'ın, Azerbaycan işte Kıbrıs'ın ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Mesela böyle kompozisyon, kompozisyonlar var, meydanlar var. Mesela burada Nasreddin Hoca'yı da bulursunuz. Bu tarih müzesinde. Burada Piri Reis'i de bulursunuz. Burada yok yoktur elbette ki eksik vardır. Elbette ki yapılacak. Belki de daha çok e, eserde olabilir. Onun için de e, böyle ayrı meydanlar koyduk ki ihtiyaç olursa e, rezerv alanları. Oralarda da evet. bu çalışmayı gerçekleştirebilelim. Peki. Ama şunu da söyleyeyim Çetin evet. Bey. Bitiriyorum. Buyurun, e, müzemiz evet müze olmanın ötesinde gerçekten bir eğitim yuvası, bir üniversite gibi insanımızın e, tarihini öğrenmesine ve e, kendini tanımasına sebep olacaktır. Elbette ki tarih kitaplardan öğrenildiği kadar okullarında çocuklarımız onu orada okuyacaklar. Gelecekler burada birebir dokunarak, yaşayarak, görerek, Bu çok öğrenecek anladım. ve unutmayacaktır. Burada aynı zamanda biz teknolojiyi de kullandık. Yani oradaki bilgi notlarında her heykelin her resimin başında bilgi notları vardır. O bilgi notlarında e, yabancı konuklarımız için İngilizce e, olarak da bilgiler vardır. Hatta ki oralarda kare kodları vardır. Kare kodlarına, telefon basit bir telefonla dahi girildiğinde o heykelle ilgili bütün bilgileri hatta ki bu müzedeki bütün çalışmalarla ilgili, eserlerle ilgili bütün bilgileri alma imkanına sahip olacaktır. Bu yönüyle de teknolojiyi de kullanmışızdır. Onun için eee Burası dediğim gibi büyük bir e, üniversite gibi bir eğitim kurumu olma ihtimali çok yüksektir. Şu andaki gelişmeler de bunu göstermektedir. Evet, yani bir şeyleri metinle anlatmak evet çok güzel hayal kuruyorsunuz o metne bağlı olarak kurduğunuz hayalleri ama görsel olarak Tabii. görerek hayal kurmak çok daha başka Kesinlikle. bir şey. Burada görselliğiyle desteklenmiş metinler. gördüğünü metinle unutmaz derler. Mümkün değil. Özellikle e, günümüzde en çok ihtiyacımız olan şey o. O milli birlik ruhunun, o şuurun oluşması için çok büyük katkı sağlayacak yerlerden bir tanesi. E, Türk dünyası dediniz özellikle. Geçtiğimiz aylarda böyle de geçmiş yapmış, yapmış olalım diğer konulara. Türk Konseyi toplantısı vardı. Yine o evet. yedi Türk Cumhuriyeti. Türk Devletleri Nasıl Teşkilatı kuruldu. Nasıl bir şey? Ya mesela Hı? o konu. Tüm dünya aslında Türk Cumhuriyetleri heyecanlandı. Bu... yani şimdi mesela bu bizim hayalimizdir ya. Evet Çetin Bey mesela bizim geçtiğimiz den itibaren tutun. Şimdi birileri bizi başka bir suçlamayla suçladılar ama işte bizim hayallerimiz gerçekleşti. Evet. Şimdi düşünsene, Türk Devletleri Teşkilatı, yani yedi tane Türk Devleti bir araya geliyor, tamam mı? Böyle bir teşkilatın etrafında birleşeceğiz, beraber olacağız, birbirimizin derdiyle dertleneceğiz, birbirimizin sevincini paylaşacağız, çoğaltacağız, birbirimizin sıkıntısını bir taraf edeceğiz ve bu o, Biz her ne kadar ayrı devletler olsak da aynı milletiz, sorunlarımız bir, dertlerimiz bir, yarınki hedeflerimiz bir, ikbalimiz, istikbalimiz, istiklalimiz bir noktasında e, bir e, algıyla bu Türk devlet Teşkilatı kuruldu. Ben burada Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere buna katkı sağlayan Türk Cumhuriyetlerinin yöneticilerini, devlet başkanlarını gerçekten canı gönülden kutluyorum. Çok yani, önemli bir adım atılmış. Bunu birileri oldu. suçlayacaktır. Yani bugün ülkede yaşanan sıkıntıların özünde de bunlar vardır. Evet, Çetin Bey. Yani şimdi siz kalkarda e, siyasete girmeyelim dedik ama girecek olursak yani 3-5 kelam da edelim yani. Şimdi Türkiye'de bir takım sıkıntılar yaşanıyorsa e, e, e şimdi siz Türk devletleri teşkilatını kurarsanız, siz 30 yıl esir olan Karabağı bir operasyonla İşgaliden 40 gün içerisinde kurtarsanız, siz Amerika'ya, Rusya'ya rağmen, dünyaya, Avrupa'ya rağmen sırlı ötesinde üç tane operasyon yaparsanız, siz yine bunlara rağmen işte Doğu Akdeniz'de, e, burada ben varım, ben siz burada hiçbir şey olmaz der gider orada yumruğunuzu masaya vurursanız, siz gider güzel yurdu e, şeyi açarsanız, e, turizmi açarsanız Kıbrıs'ta. Dolayısıyla yani siz bunları yaparsanız elbette ki bunların bir karşılığı vardır. Yani olmaz bu. Yani dolayısıyla e, Türkiye'de bunları karşılayacak güçte ve iradededir. Ekonomisi de sıkıntımız vardır. Yani olmaz olur mu? Yani herkesin sıkıntısı vardır. Elbette ki bu yönüyle de e, ülkemiz bir birlik, birlik, birlik beraberlikle bir beraber bu olarak. düze çıkması lazım. Evet. Ama Türkiye e, şunu görmelidir. O söylediğiniz manada... Bu bizim hayalimizdir. Bizim misyonumuzun içerisinde yer almış insanlarımızın hayalidir. İşte arkamızda bu, gördüğümüz fotoğrafların Bu hayal gerçekleşmiştir. Yani bunun adına birileri suç isna, Turancı mı bunlar derler. Ya bizim Turan evet yani netice itibariyle eğer bir birliktelik olacaksa biz bu birlikteliği niye istemeyelim? Niye insanlar akrabalarıyla bir araya gelmesin? Niye insanlar kendinden olanlarla bir araya gelmesin? Ve bunun kimseye de zararı yoktur. Bunun hem bu coğrafyadaki insanlardaki hem de dünyaya faydası vardır. Güç Çünkü birliği. bizim milletimiz, evet. bakın işte bu, bu müzede bu vardır. Bu müzede bu vardır. Bizim milletimizin e, var olduğu her coğrafyada, her alanda zulüm olmamıştır biliyor musunuz? Kimseye zulüm yapılmamıştır. Hep evet. adaletle hüküm Doğru. edilmiştir. Dolayısıyla bu millet onun için güçlü olmak zorundadır. Bu millet... Ee, yarınlar için hem mazlum milletlere hem de dünyaya adaletin hüküm sürmesi adına gücünü ortaya koyacak birlikleri muhakkak sağlamalıdır evet. diye ifade ediyorum. Ee, Tabi arkadaşlara soralım kısa bir ara verecek miyiz aradan sonra devam edeceğiz ara vermeden. Sayın Başkan, Etimeskut'ta e, tabii göreve geldiğiniz günden bu yana hizmetleriniz devam ediyor. Bu, hayata geçirdiğiniz çok önemli projeler var. Onlardan bir tanesi de e, ki Engelliler Haftası'ndayız ve dolayısıyla Engelsiz Yaşam Merkezi. Geçtiğimiz gün e, çok da güzel bir konser vardı. Duygulandım da. E, Engelsiz Yaşam Merkezi hayali ve hayata geçirilmiş önemli bir proje. Neler evet. söylersiniz? Çetin Bey tabii... Biz şimdi Etemez ilkleri ve tekleri yaptık dersek ee, yanlış olmaz. Mesela bu Engelsiz Yaşam Merkezi de bunlardan bir tanesi. E, tabii Etemez birçok şey yaptık. Toplumun her kesimini yani her insanımızın hayatına dokunacak, yaşamına dokunacak hizmetler yaptık. Evet. Emeklisine yaptık, kadınlarına yaptık, gençlerine yaptık, öğrencilerine yaptık. Birçok spor merkezleri yaptık, birçok yaşam merkezi yaptık, birçok kültür merkezleri yaptık. 400'ün üzerinde sadece park inşaatı gerçekleştirdik. Bu bizim ilçemizin sınırı yaklaşık 29 milyon metrekare, 13 %13'ünü, %14'ünü yeşil alan yaptık. Onlarca orman inşa ettik. Etemez kutumuzda, yollarımızda, kaldırımlarımızda ee, ve sosyal yaşam alanlarımızda ve sosyal çalışmalarımızda birçok çalışmanın içerisindeyiz. Elbette ki belediyelerin hizmetleri yüzde yüz tam olmaz. Eksikler vardır, aksayan kısımlar vardır. Olmaz olur mu? Bir bu ihtiyaçlar şehirde, doğar. Bu şehirde 600 yani, bin insan yaşıyor. Tabi. Bu şehir her yıl 20 bin, 30 bin, 40 bin göç alıyor. Bir vilayet geliyor, yerleşiyor buraya. Düşünsene. Şimdi bu şehirde mevcut nüfusu ve gelen nüfusu ağırlayacak ve yaşamını Kolaylaştıracak çalışmaları mevcut kaynaklarınızda en iyi şekilde nasıl yapacaksınız? Bunlar e, her biri e, hesap yapılarak yolumuza devam ediyoruz. E, kaynaklarımızı en rantabılı nasıl kullanırız? Bunlara bakarak çalışmalarımızı yürütmek istiyoruz. Ve öncelikli hizmetler nelerdir buna bakıyoruz. Elbette ki ben mesela yollar dedim. E, şimdi yollarda eksiğimiz yok mudur? Olmaz olur mu? Yani netice itibariyle kaldırımlarımızda eksiğimiz olmaz olur mu? Mesela yeşil alanlar dedim. Şu kadar yeşil alan yaptık dedik. E yapılacak yer yok mu? Olmaz olur mu? Yani bunlar biterse zaten bize de ihtiyaç kalmaz yani. Şimdi dolayısıyla elbette ki ama gelen nokta yapılan işlerin önemi e, gerçekten bakıldığında çok üst seviyede İşte toplumun her kesimine bu hizmetlerini yaparken e, şimdi engelli ve ailelerini Geçemeyiz. Engelli ve aileleri özel bir e, konu, özel bir durum, özel bir e, hizmet gerektirir. İşte biz de e, yıllardır e, vatandaşımızın ve bu kesimden gelen talepleri göz önünde bulundurarak Türkiye'de e, bir benzeri e, olmayan, e, dünyaya da örnek olabilecek, bu ifade benim değil. Bir e, engelsiz yaşam merkezi kurduk. Bu ifade benim değil derken şunu söyleyeyim. Kim efendim? Bunu söyleyip evet. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın ilgili birimi vardır. İlgili birimi e, yaş engelli ve yaşlı hizmetler genel müdürlüğüdür. Evet. Yaşlı engelli ve yaşlı hizmetler genel müdürümüz e, heyetiyle beraber gelmiş burayı bu müzeyi gezmiştir. Bu müzeyi gez, şey e, engelsiz yaşam merkezini gezmiştir. Engelsiz Yaşam Merkezi'ni e, gezdikten sonra heyetini toplamıştır. O ortamda biz de vardık. Dedi ki arkadaşlar dedi bir konuyu burada ifade etmem gerekir dedi. Bu e, Engelsiz Yaşam Merkezi Türkiye'de tektir dedi. Ve dünyada örnek bir çalışmadır dedi. Ve bunu bizim belediyemiz yapmıştır dedi. Dünya görüşü ne olursa olsun bu bizimdir dedi Ankara'mızda. Etimeskut Belediyemiz gerçekleştirmiştir dedi. Kendisine teşekkür ediyoruz dedi. Ve bu çalışma yerel diğer yerel yönetimlerce de örnek alınmalıdır dedi. Şimdi dolayısıyla Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere. Şimdi böyle bir yaşam merkezini engelli vatandaşlarımız için gerçekleştirdik. Orada 3 e, Aralık Dünya Engelliler e, Günü. Okay. Mesela biz 3 Aralık'ta program yaptık. Dün 4 Aralık'ta program yaptık. Tabii bugünün önemine binaen programlar yapıyorsunuz ama biz yıl 365 gün herkesin yanında olduğumuz gibi engelli ve ailelerin de yanındayız. Bakın Çetin Bey. Şimdi bir engelli düşünün. Bir insan engelli olup olması kendi o elinde olan bir iş değildir. Bu takdir ilahidir. Yani oraya biz karışamayız. O alana biz giremeyiz. Allah'ın bundaki e, hikmeti nedir? Bunu sorgulamayız. Bizi ilgilendirmez o. Biz kullanarak olarak üzerimize düşeni yaparız. Nedir o? Ben Enver Demirer, Etemeskut Belediye Başkanı. Etemeskut sınırları içerisindeki bu o, kapsamda, bu kesimde olan vatandaşlar için ne yapabilirim? Onun yaşamını nasıl kolaylaştırabilirim? O engelliye ve engelliye bakan yakınına ne yapabilirim? Düşünsene bir anne. Bir anne o çocuğuyla 24 saat beraberdir. Bir anne bir baba, bir oğul, bir kız, o engelliyle 24 saat beraberdir. Bütün ömrü, bütün enerjisi, bütün gündemi odur. Onsuz hiçbir şey hayat düşünemez. Ama şimdi etemez, da düşünür. Getirir, bana misafir eder. Ben onu 3 gün, 5 gün, 10 gün neyse bakarım. O düğününe gider, derneğine gider. O e, varsa hastanesine gider, işi varsa, e, başka bir işi varsa ona... Veya evinde oturur. Ben ondan daha iyi, 5 yıldızlı otel konseptinde ona bakarım, o da enerjisini bir toplar, yeniler, e, hayatına devam eder. Dolayısıyla şimdi bu o, engelsiz yaşam belaklisi, rehabilitasyon açısından, eğitim açısından, meslek edindirme açısından e, çok önemli bir açığı kapattı. Evet. Ve bundan dolayı bakın, etemez kutadaşıran insanlarımız var biliyor musunuz? İnanırım doğrudur. Çünkü niye biliyor musunuz? Biz etimeskut dışındaki engellilere bakamıyoruz. Hmm. Sayıştay bu konuyla ilgili bize e, e, soruşturma yapabiliyor. Çünkü biz etimeskutun kaynaklarını etimeskuttaki insanlarımıza harcamakla mükellefiz. Doğru, kendi sınırlarının içerisindeki Onun için etimeskuta taşınan birçok hatta Ankara dışından gelen insanlar var. Ve burası öyle bir merkez ki orada hayat var, orada yaşam var, orada gerçekler özveri var. Orada dünyanın bir başka güzel yüzü var. Orayı da anlatmak, orayı da ancak görmekle mümkün olabilir. Evet. Dolayısıyla ben bu yönüyle de bu kesin başta olmak üzere merak eden insanlarımızın görmesini çok arzu ederim. Peki efendim nüfusu en hızlı büyüyen ilçelerden bir tanesi Etimeskut ilçesi. Şu anda da tahmin ediyorum 600 bin civarında evet. belki daha aşmıştır. E i̇şte 300 binlerden, 400 bin, 500 bin, 600 bin. Türkiye'de bu kadar hızlı artış gösteren başka bir ilçe tek tük vardır belki ama. İstanbul'da Etim, belki bir iki şehir vardır, ilçe vardır. Ve buna istinaden hizmet de yapmanız gerekiyor. Çünkü evet. yeni gelişen mahalleleriniz var. Bütçe, ekonomiyi nasıl denk getiriyorsunuz? E, belediyenin borcu var mı? Bununla ilgili neler söyler? Böylesi devasa projeler hayata geçiyor. Evet. Neler söylemek istersiniz? Bakın Çetin Bey, şunu rahatlıkla söyleyeyim. Yani bu konuda mütevazı olmayayım yani. Ya. Müsaade evet. edin. <gülüyor> Ekranları başındaki hemşerilerimizden, vatandaşlarımdan da özür dilerek ifade ediyorum. E, Etimesgut Belediyemiz gerçekten çok ciddi yatırımlar yapıyor. Çok ciddi tesisler kurdu. Ben bu şehirde başkan olduğumda bu şehirin nüfusu 140 bin civarındaydı. Şimdi 600 bin civarında. Ben başkan olduğumda bu şehirde, bu şehirde gerçekten 30 kişi, 50 kişi bir araya toplayıp bir program yapacağız bir mekan yoktu. Hmm. Ben başkan olduğumda bu şehirde efendim, gerçekten efendim. söylüyorum çok ciddi e, yaşam alanlarına ihtiyaç vardı, kültür, sanat, bunlar zaten hiç konuşulmazdı. Ee, biz o zaman 99'da ben başkan olduğumda bu şehrin önüne bir hedef koymuştum. Farkındaydım. Kaynaklar sıkıntılıydı. Evet çok daha yapılması gereken bir işler vardı. Ama ben arkadaşlarımı topladım. Dedim ki bu şehrin önüne bir hedef koyacağız dedim. Onlar da e, tabii ki yol düşündüler. Kaldırım düşündüler. Park düşündüler. Haklı olarak e, tesis düşündüler. Dedim ki Nedir Başkanım? Bu şehri kültür ve sanat şehri yapacağız dedi. Cık. Dediler ki nasıl olacak bu şey? böyle bir şey? Ne Etimeskutta kültür adına bir şey yok, sanat adına bir şey yok, tarih adına bir şey yok e, diye o dönemde. Şunun senin. Evet. Şimdi e, evet o günden bugüne 20 küsür yıl geçti. Nüfus bu rakama geldi ve Etimeskut gerçekten bir kültür şehri oldu. E, bizim ee, üç tane kültür merkezimiz iki tane var. Üçüncünü temelini attım ve e, içerisinde tiyatro salonlarının da olduğu kütüphaneler ve Etimeskut e, Uluslararası Bir Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivaline kavuştu. Etimeskut Türk Tarih Sitesine kavuştu. Etimeskut'ta birçok tarihi konferanslar, seminerler, sempozyumlar yapılıyor. Etimeskut gerçekten bu yönüyle çok mesafe katetti. Evet, 99'da koyduğumuz hedef adım adım e, ilerledik ve iyi bir de yere geldik. Etemezkut artık bir kültür ve sanat şehridir. Etemezkut'un tarihini araştırdık. Etemezkut'un tarihini kitaplaştırdık. Etemezkut'un evet. tarihini de bu müzede sergiliyoruz. Dolayısıyla şimdi bu kadar çalışma yaparken onlarca tesis kurduk, yaşam merkezleri kurduk ve spor merkezleri kurduk ve bunları yaptık yaptık yapıyoruz ve geldiğimiz noktada şunu rahatlıkla ifade edebilirim Etimeskut Belediyesi'nin borcu yoktur. Kimseye bir borcu yoktur. Etimeskut Belediyesi'nin kaynakları kendine yetebilendir ve Etimeskut Belediyesi'nin şu anda da e, kasasında parası da vardır. Ve bu Türkiye'de baktığınızda çok nadir belediyelerde de vardır. Büyükşehir belediyeleri de dahil evet. e, ciddi bir borç e, yükü altındadırlar. Bu kadar Hatta yatırma. mesela mega projelerden, mesela devasa böyle bir projelerden proje, uzak dururlar. Tabii tabii. Böyle bir projeyi şimdi gördüğü zaman işte buraya gelenler merak ediyor. Diyor ki sen nasıl oldu da bunu yapabilirdin? Nasıl gerçekleştirdin diyor. Evet. Doğru. Biz kılık kırk geliyoruz. Eğer ki e, bu kalem e, 1 liraysa biz bunu 99 kuruş almaya çalışıyoruz. Bunu 1 lira 1 kuruş almayız. Mesela böyle bir gelirlerimizi ve giderlerimizi iyi disipline ettik. Yerilerinizi ve giderlerinizi iyi disiplin edince sizin kaynaklarınız yerli yerine harcanıyor ve sonuç itibariyle de hem vatandaşın kaynağı çarçur edilmemiş oluyor, hem de hizmet ortaya çıkıyor, hem de borcunuz olmuyor. Peki, e, sürenin sonlarına yaklaşıyoruz. Önemli konular da var. Onları da sormak istiyorum efendim. Tabi e, Belediyenin, Timeskut Belediyesi'nin öz kaynakları arasında yer alan e, ne gibi kuruluşlar var? Evet. İşte asfalttan tutun da işte kaldırım vesaire gibi konular ayrı ama bir halk ekmek yine Ankara'da evet. ilklerden bir tanesidir yine evet. sizin dönemiz hayata geçirilmiş ekmek gün... zam mı şu anda en çok konuşulanlardan bir tanesi halk ekmek fiyatı ne oldu Etimeskut'ta işte Ankara'da tahmin ediyorum bir 75'e ulaştı 225 normal fırınlarda halk ekmek için söylüyorum büyük şehirin Etimeskut'ta ekmek fiyatına zam yapmayı düşünüyor musunuz? Ee, öz kaynaklarla ilgili neler söylemek istersiniz zaten? Tabii e, bir kere hesap verebilen bir yönetim anlayışına hakim kıldığınız zaman hem bu dünya için hem ahiret için hesap verebilmeyi, hesap verebilme e, verebilen bir yönetim anlayışını kendinize şiar edindiğiniz sürece elbette ki e, siz o zaman kaynak konusunda fazla sıkıntıya düşmüyorsunuz. İyi hesap yapıyorsunuz, gelir ve giderlerinizi iyi disipline ediyorsunuz evet. ve vatandaşın e, öncelikli hizmetlerini görüp araştırıp ona göre yatırıma çevirebiliyorsunuz. İşte benim 99'da ilk başkan olduğum zamanlarda e, öncelik hizmetlerden birisi e, ekmek fabrikasıydı. Türkiye'de bakın e, Çetin Bey, e, belki bilemiyorum ben araştırdım bulamadım ama ilçe belediyeler içerisinde halk ekmek fabrikası olan tek belediye sayılırız biz. Doğru. Büyükşehir belediyelerimizin var. Ve 20 yıldır bu hizmet veriyor biliyor musunuz? Ben bu fabrikanın temelini 2000 yılının 2000 yılının tem, 20 Temmuz'unda attım. 20 sene önce, 21 sene önce. Yılının, 2002 yılının 22 Temmuz'unda hizmet açtık. Yani 1920 yıldır hizmet veren ve halkın ihtiyacını karşılayan bir halk ekmek fabrikamız var. Ankara Büyükşehir Belediye'mizin halk ekmek fabrikasından sonra e, Etemeskut belediyeler içerisinde tektir. Türkiye'de de öyledir. Şimdi tabii şu anda gündemde olması hasebiyle e, ben de ifade edeyim. Tabii ki halk ekmek e, bizde 250 gram e, 1 lira 25 kuruş şu anda. Ben bir buçuk zannediyordum. Başka. Yok Biz 1 lira 25, 25 kuruş. Evet. Büyükşehir Belediyemizin halk ekmeği de 1 lira 25 kuruş. O da 250 gram. E, şu anda piyasa ekmeği 2 lira 25 kuruş. Şimdi o 200 gram ekmek 2 lira 25 kuruş. Yani piyasa ekmeği. Bizimki 250 gram ekmek 1 lira 25 kuruş. Evet. Dolayısıyla yaklaşık 1 lira fark var. var e, halk ekmekle piyasa ekmeği arasında. Şimdi tabii bu ee, Ankara Büyükşehir Belediye'miz halk ekmeği olsun, bizim halk ekmek fabrikamız olsun. Tabii ki kuruluşları önceki süreçten geldiği için e, şu anda da esas gayesi, esas amacı da e, kar etme değil. Adı üzerinde Bak. halk ekmek olduğu için, halkın ekmeği olduğu için bizim burada kar etmek gibi bir düşüncemiz hasıl olamaz. Şu anda imkanlarımızı zorlayarak, e, zaten biz yerel yönetim, sosyal beledicilik diyoruz, e, insanlara gıda yardım yapıyoruz. Biz insanlara giysi yardımı yapıyoruz. Biz insanlara gıda çeki dağıtıyoruz. Biz insanların kredi şey part, e, kartlarına, hesaplarına para yatırıyoruz. Peki bunların bir karşılığı oluyor mu? Bunların karşılığı o sosyal hizmetin gerçekleşmesi ve vatandaşın o hizmeti alması. E şimdi ekmekten, evet kar etmeyelim. Biz niye kar edeceğiz ki? Bizim, biz ticaretçi miyiz? Biz esnaf mıyız? Biz belediyeyiz. Biz vatandaşın... E, hizmetinde olmak mecburiyetinde olacağız. Halkı şey. ucuz ekmek e, tüketmek zorunda. Dolayısıyla amaç. orada bizim kar amacımız yoktur. Ama zarar da etmesin can. Diye evet, zarar etsin. Tabii. Yani devletin e, kurumu zarar eder mi? Etmez. Dolayısıyla şu anda 1 lira 25 kuruş bizim ekmeğimizin maliyetini kurtarıyor ve sonuçta insanımıza da 1 lira 25 kuruşlar ekmek vermeye devam ediyoruz. Bunda bir sıkıntı yok, sınırlama da yok. Ve vermeye de devam edeceğiz. Ankara'da olsun, diğer yerlerde olsun. Etebeskut kadar, Etebeskut halkı kadar e, halk ekmeği rahat ulaşan e, vatandaş da yoktur. Çünkü bizim burada Büyükşehir belediyemizin halk ekmek büfeleri var. Ve bizim 90 halk civarında ekmek. halk ekmek büfelerimiz var. Sonuçta burada kuyruk beklemeden insanlar gider, istediği kadar ekmeği, istediği büfeden alır. Bu böylece de devam edecek. Yani Etebeskut'ta evet. ekmek sıkıntısı yoktur. Peki efendim siz çok e, hani... E, Siyasetten ziyade hizmet odaklı e, belediye başkanlığını tercih eden bir e, yöneticisiniz. E, Etimeskut ilçesinin ihtiyaçlarını karşılayacak e, büyükşehirle ilişkileriniz nasıl? Büyükşehir'den yatırım Etimeskut'a geliyor mu? E, asfalttı, kaldırımdı, yollardı vesaire. E, bu konuda neler söylemek istersiniz? Efendim? Çetin Bey bu konuyla ilgili şunu rahatlıkla ifade edelim. Ben Melek Başkanı'na çok çalıştım. Evet. Mustafa Bey'le de çalıştım. Şimdi Masur Bey'le de çalışıyorum. Şimdi Merih Başkan'ın döneminde gerçekten söylüyorum. Bazen çok karşı karşıya geldiğimiz durumlar olmasına rağmen Etemezkut'tan hiç hizmetini çekmedi. Birçok hizmetler yaptı. Evet. Mustafa Bey o geçiş döneminde o da hizmetini eksi etmedi. Şimdi bugüne baktığımızda bugün de aynı şeyi söylemem zor değil. Yani netice itibariyle Büyükşehir Belediyesi Etimesgut'ta yapması gereken çalışmaları yapmaya devam ediyor. Burada bir sıkıntı yok. E zaten görevi bunu yapmak Tabii. zorundadır. E biz de görevimizi yapıyoruz. Şimdi ilçe belediyesi olarak biz görevimizi yapar da eğer ki şimdi Büyükşehir bunun gerisinde kalırsa hesabını halka kendisi verir. Sonuçta ama Ankara'nın genel olarak bakıldığında yapılanları ve yapılanları Ankara halkı değerlendirecektir. Ama Etimesgut'ta yapılanlar veya yapılanlar diye bana sorunca... Ben objektif ve net olmak zorundayım ve sonuç itibariyle elbette ki daha yapılması gereken çok iş vardır. Yapılacak olan işler vardır. E, bugüne kadar tamamlanması gereken işler vardı. Ancak e, bunlar bir tarafından, ucundan, kenarından başladı, devam ediyor. Dolayısıyla arzu ederiz ki e, Ankara'mızın e, diğer ilçeleriyle birlikte Etebes kutumuzda Büyükşehir Belediyesi'nden alması gereken hizmeti e, alır ve bu şehir Ankara gelişir, büyür ve Ankara halkının yaşam kalitesi yükselir. Biz bunu arzu ederiz. Ama kısır döngülerle, kısır çakışmelerle e, özellikle yerel yöneticilerin, biz yerel yöneticilerin olmaması gerekir. Yukarıda siyaseti, üst seviyede siyasi <gülüyor> partilerimizin yetkileri, Sayın Genel Başkanlarımız, o genel merkez yöneticilerimiz elbette ki yapacaklardır, yaparlar. Ama yerelde milletin hizmetinin önünü kesecek Kısır çekişmelerden özellikle uzak durmamız mümkün olduğu kadar en çok hizmeti vatandaşın yaşam kalitesini en yükseğe çıkartabilecek hizmetleri birlikte nasıl verilirse bunun hesabını yapmak zorundayız. Bunun çalışmasını yapmak zorundayız diye düşünüyorum. En Peki, azından benim düşüncem böyle. Son olarak efendim ekonomi ki bugünlerde özellikle işte pandemi ile beraber ki pandemi koşullarında da çok büyük sıkıntılar çektik. Etmez sakinlerinin ihtiyaçlarının giderilmesi noktası, istihdam konusu, gençlerin hayata adaptasyonu sürecinde belediye olarak, yerel yönetim olarak neler Tabii yapıyorsunuz? Tabii bu pandemi bizim yerel yönetimlerin çalışma konseptlerini top dökün değiştirmemize sebep oldu. Bir taraftan hizmetleriniz devam edecek, aksamayacak, bir taraftan da yeni hizmetler sunacaksınız. Dolayısıyla insanların evlerine kapılı olduğu dönemler olsun. Mesela esnafların kapattığı dönemler olsun. Siz yerel yönetim olarak e, neyi nasıl yapacağınızı iyi planlanılmaz gerekir. Mesela bu pandemi dönemi içerisinde biz vatandaşımızın özellikle karantinaya e, alınan, evde e, kendisini korumaya alan aileleri aş evimizden e, yemek vermek başta olmak üzere. Ekmek fabrikamız, e, Cumartesi bazıları dahil çalışmak suretiyle çalışıyoruz. E, Kurduğumuz ekiplerimizle e, e, e, e, e, vatandaşın e, çarşıdan, pazardan ihtiyacını karşılayacak e, çalışmalar olmak üzere birçok anda sağlık çalışanlarımıza, hastanemiz var bizim burada biliyorsunuz. Evet. Bu e, filasyon ekiplerine gibi katkı ve destek başta olmak üzere çok yoğun bir çalışma içerisine girdik. Ve de burada başarılı olduk, onu da söyle. Hatta biz biraz daha ileri giderek bir şey daha söyleyip, Türkiye'de yine e, zannetmiyorum nakit olarak esnafına tek para veren belediye biziz. Her <gülüyor> esnafımıza 1200 lira nakit para ödedik yani. Şimdi şartları yerine getiren etmes esnaf olarak tabii dükkanlar kapı olan ve e, belirli bir e, gelir beyanında bulunduğunda Bununla. o gelir beyanının asgari ücretin işte belirli bir oranını yakalaması gerekiyor orada. Dolayısıyla bunu ibraz eden herkese internet üzerinden müracaat eden herkese yaklaşık 4 bin üzerine çıktı, 5 bin civarındaki esnafımıza 1200 lira nakit yardım yaptık. Köylülerimize, çiftçilerimize gübre ve tohum desteği verdik. Yani biz bunlar hep yaptık yapıyoruz. Bunlar şimdi yeni bir şey değil ki. Biz yıllardır yapıyoruz bunları. Evet. Yani sonuçta Mesela bunlar yeni ortaya çıkmıştır. E mesela pandemiden dolayı ortaya çıkmıştır. Bunları yaptık. Ama mesela geçmiş yıllarda da başka bir şey vardır. Bu sosyal belediyecilik açısından bunlar hep e, yapıldı. Yapılmaya <gülüyor> da de devam ediyor. aşevi yıllardır var ya olan mesela bir Mesela benim aşevimde evet. haftanın 7 günü. Mesela bir gün pazar değil mi? Açık. E, açıklıktan ziyade şehrimin belirli noktalarında 7-8 noktasında e, böyle hazırlanmış sefer taslarıyla, krom çelikten hazırladım. sefer taslarıyla herkese yemek dağılır. Herkesin... ihtiyaç sahiplerine tabii. ihtiyaç sahiplerine. Artı mesela yaşlarımız var bizim. Engellilerimiz var. Mesela yaşlarımızın ekonomik imkanı da iyidir. Evde kalmış amcam, teyzem, kalkıp teyzem mutfakta bir çorba yapacak hali kalmamış. Çok doğru. E, dolayısıyla ben onun evine kadar üç çeşit yemeği götürüyor benim elemanım. Ben götürüyorum ona. Bunu bir gün önce bıraktığım sefer tasımı alıyorum, yemeği bırakıp geliyorum. He. Şimdi düşünün engelli. Mesela biz engelleri hep evden çıkarttık, ama bazı engellerimiz vardır yatalak. E, Bunların yemeğini evine kadar götürüyoruz. Bu yatalak olan engellerimize ve hastalarımıza ayrı bir bakım ünitesi kurduk, evde bakım bunlar veriliyor. Dolayısıyla her alanda sosyal çalışmaları yapıldı, yapılıyor. E, pandemi dönemi bir ayrı bir süreç. Ayrı bir konsept. Bunu da yaptık. E, esnaf zorda. Esnaf bizim veli nimetimiz. Bizim genel bütçeden gelen paramız esnaftan toplanan vergilerden gelir. E şimdi benden gelir kalemim, gelir kaynağım olan esnafım zor durumda. Ne yapacağım ben? Ben duramam. Dolayısıyla dedim ki bunlara bugün onlar, her zaman biz onlara ihtiyacımız vardı. Şimdi onların bize ihtiyacı var. Dedik ve imkanlarımız ölçüsünde onlara yardımcı olduk. Dolayısıyla belediye e, yerel yönetim e, o beldede e, yaşayan halkın vatandaşın hangi kesimden olursa olsun yanında olduğunu hissettiğin sürece vardır. Yani o, esnaf zordaysa. O ilişkisini kuracak. Tabi mı? o esnaf Peki. zordaysa onun yanında olduğunu hissettirebiliyor musun? Onu hissettirirsen yarın esnaf ziyaretine gittiğinde hoş geldin der. Yoksa sen o zor durumdayken yatmışın e, kulağın üzerine yoksun dolayısıyla olmaz. Onun için Çetin Bey, ey senin engellin var. Engellinin engelini hissederek onun yanında olduğunu hissettirdiğin sürece yerel yönetimsin sen. Çok da. Sen emeklinin var. Emekline evet onun yanında olduğunu hissettirdiğin sürece sen yerel yönetimsin. Dolayısıyla gencinin, yaşlının hepsini böyle ele alabilirsin. Yoksa yerel yönetim, belediye gerçekten söylüyorum, devletimizin diğer kurumları hepsi Önemlidir. Hepsi kıymetlidir. Hepsi bağışımız üzerinedir. Ama yerel yönetimler çok farklıdır. Yerel yönetim insanın elini tuttuğunu sürece, vatandaşınızın elinden tuttuğunuz sürece siz orada varsınız demektir. Kendinizi hissettirirsiniz ve vatandaşın gönlünde olursunuz. E Bu da nasıl olacak? Onun derdiyle dertlenmeniz, onun sevinciyle e, e, mutluluğunuzu çoğaltmanız. Ve onun her şeyine ortak evet. olmanız gerekiyor Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Süremizin de sonuna geldik ama bir cümleyle de olsa nasıl başladıysa göre bitirelim. Evet. Türk Tarih Müzesi ve Parkı'ndan canlı yayında 20 kanalda ortak yayındaydık. Tüm Türkiye'ye, Anadolu'ya selam olsun buradan. Etmeskut'tan, Türk Tarih Müzesi'nden ve bir cümleyle... Nasıl bir çağrıda bulunursunuz Türk Tarih evet. Müzesi için herkesi bekliyoruz. Bir cümle deyince böyle. Şimdi biz herkese iyi pazarlar diyoruz. Sağ olun. Ee, herkese sağlık, sıhhat diliyoruz. Ee, Maske, mesafe, hijyen diyoruz çok ve sonuçta e, bu tarih müzemizi e, hepimizin ortak e, tarihi buraya gelin, görün diyoruz. Herkesi de bu vesileyle davet ediyoruz. Peki efendim çok teşekkür ederim. Ben diyorsun. teşekkür ederim, sağ olun. Etmes Kutsuk Belediye Başkanımız Sayın Enver Demirel bugün 20 kanalda ortak yayında yerel medyanın sorularına karşılık vermeye çalıştı. Özellikle bir kez daha ben anons etmek istiyorum. Kanal 5 TV'den, Kon TV, DRT, Uzay Haber, Kanal Fırat, Karderen TV, Kanal 26, HRT, Ege TV, Aksu TV, BRTV, TV1, Türk Haber, Manisa TV, Kanal 33, Altaş TV, Çay TV... Televizyon 58 ve Kanal Ufa televizyonlarından ortak yayında canlı yayındaydık. Ankara'dan Etimesgut ilçesinden tekrar başkana çok teşekkür ediyoruz. Şimdilik hoşçakalın efendim.